Merhaba arkadaşlarım ben Serdar ve Uzun Çok uzun bir aradan sonra Dan Sen... geldiniz Bir Yapalım neler oldu ee, Neden bir süredir video gelmiyordu Neler yaşanıyor oluyor, Neler olacak bunları bir Sonradım um, İkileceğini unutmuştum Kanaldan hiç bir Ulamadım. Kanala girip ee, Bir süredir çok yoğundum bir süredir, bir süredir çok yoğundum. Sanırım yaklaşık bir aydır güç çekip atmıyorum kanala en azından dışında. Um, wow! zaman oldu ve gerçekten çok fazla şey oldu. Uh, biraz hikayelerime yöneldim. Korku hikayeleri yazdım. İçimde Spooktober diye bir şey yaptım. Uh, bu da yani her gün 2000 kelime korku hikayesi yazacaktım. Benim challenge'ım buydu. Hicaldı, um, tamamladım. Azıcık geç tamamladım. Bazı günler sekti çünkü yine başka başka şeyler araya girdi. Ee, Ekim. Ee, oradaki yoğunluğun bir kısmı Kasım'a sarktı ama bu aralar o yoğunluktan çıktım. Ee, her gün korku hikayeler yazdım ki 2000 kelime çok aa, büyük bir miktar. Her gün yazılması açısından. Aa, ama bunu bir şekilde yaptım. Ee, 2000 kelimenin kendisi azıcık zormuş. Çok detaylara inmeyeceğim ama biraz da üçe bölünebilir sayılar... Ee, rahat rahat bölünebilir sayılar 1500 gibi. Daha rahat olurmuş. Detaylarını inmeyeceğim. Ee, korku hikayelerine merak edenler aşağıda açıklamalarda mevcut. Onun linki. Ee, bizim oyun üzerine biraz onun her hafta çalışmalarını yapıyoruz. ekibi yürütüyoruz. Ee, biraz o kafamı e, şey yapıyordu, meşgul ediyordu. Yani kafamı meşgul ediyordu derken e, yapım süreci devam ediyor. Yapım süreci e, bu oyunca sürekli e, çözmeniz gereken bir takım e, onlar çıkıyor. Onlar çöze çöze ilerliyorsunuz. Böyle diyor oyun geliştirme süreci. Bunlarla e, bunlara çaba gösteriyorduk. E, hep birlikte. E, ama güzel. Şu an güzel güzel gidiyor. Yakında e, çok daha e, yeni ve e, kapsamlı bilgiler duyarsınız. E, oyunun e, web sitesi yine aşağıda. Oradaki sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. E, onunla da baya e, uğraşıyorduk. E, Arkadaşlarla yakın çevremde bir podcast başladık oyun sektörü hakkında. Ee, bunu Bundan bayağı keyif alıyoruz biz. O yüzden e, yapmaya devam etme e, kararı aldık. E, bakalım belki yakın zamanda başka şeyler de evrilir e, bu podcast. E, bu podcast'in yaşadı ama bilmiyorum. Koyarım herhalde bir şekilde şey yaparım. Dün teaser'ını paylaşmış olmam lazım. E, böyle bir her hafta gündemi değerlendiriyoruz. Oyun sektöründeki gündemi değerlendiriyoruz. Ama sadece yani... Stand, standart bir gündem değerlendirmesi yapmıyoruz. Biraz daha teknik açıdan yaklaşıyoruz. Geliştirme sürecinden, pazarlama sürecinden, e, ön yapım sürecinden bahsederek giriyoruz. Kendi alanlarımızla birlikte giriyoruz. E, o yüzden böyle bir biraz daha sektörün içinden, e, oyun yapımı işlerinin içinden e, çıkan bir podcast. Eğer böyle konulara meraklıysanız veya ilginiz varsa e, izleyebilirsiniz. Biz muazzam keyif alıyoruz. E, her pazar e, yapıyoruz. Pazartesi'ye sarkıyor, salıya sarkıyor bazen. Ee, izleyebilirsiniz yani. Onu da buralarda bir yerdedir. Ee, şeyi. Bununla uğraştık. Ee, bunlarla zaman ayırdım. Ee, onun dışında başka başka şeyler de oluyor. Ee, çok yakında güzel, güzel haberler duyabilirsiniz. Ee, her şeyi hemen geçeyim. Bundan sonra e, YouTube'dayım. Buradayım. Bundan sonra buraya zaman ayrılacak. İşlerimi aradan bir şekilde çıkardım. Ama benim birinci önceliğim, birinci önceliklerinden birisi burası olacak. Sizlerle birlikte olacağım. Yine oyunlar oynayacağız, başka şeyler yapacağız. Bakalım. Sanerias falan devam edecek. Şüphesiz bir şekilde. Diğer oyunlarda belki biraz daha um, biçim değişebilir. Yani bir yarım saatlik, kırk dakikalık videolar belki... 25-30 dakika inebilir, 20 dakika inebilir. Bakalım duruma göre bir değerlendirme yapacağız, bir şey yapacağız. Yeni yeni şeyler gelebilir, sürekli yeni şeyler deneyebilirim, denemek istiyorum, yapmak istiyorum. Biraz böyle buralara yoğunlaşma kararı aldım. Var çok detayına inmeyeceğim. Öyle bundan sonra sizlerle birlikteyim. Yine yoğun bir dönem olacak, yoğun bir süreç olacak çünkü yoğun. <gülüyor> Zaman dilimleri hiç bitmiyor ama en azından bu yoğunluğun içinde olacak kanal ve videolar ve sizler olacaksınız. Belki arar ya yayın gelebilir ya da kısa kısa şeyler yapılabilir. Bilmiyorum bakacağız. Onu daha konuşup bir planlamamız gerekiyor, şey yapmamız gerekiyor. GTA Trilogy, GTA 3, Vice City ve San Andreas remake. Söylenecek çok şey var, çok çok çok çok şey var. Um, ama işin daha detaylarını, teknik e, taraflarını yine podcast'te konuştuk. Oradan gidip görmeniz daha sağlıklı olur. Ben şöyle bir özet geçeceğim kendi açımdan. Ben çok oynamak istiyordum. Ama zaten yarım bin TL. Yani 3 oyun birlikte. Ama yine de yarım bin TL. Çok yani. <gülüyor> Fazla. Ee, sonra Star Wars Game Pass'e gelecek oldu ama sadece Xbox konsola gelecek oldu. PC Game Pass'e gelmeyecek falan derken bir soğudu soğuyor insan zaten. Yani de şey düşünüyorsun ya yani tamam herhalde alınır edilir bir şekilde falan tam diyorduk ki çok da gerek kalmadı ama çünkü kötü kötü çıkarmışlar yine, yine bir no Man's Sky, yine bir Cyberpunk, yine bir Fallout 76 gibi bir söz konusu facia yani. Çünkü bunu ayrıntılı bir şekilde podcast'te konuştuk. İsterseniz oradan girip e, bir bakabilirsiniz. Şu an zaten kimse de GTA Trilogy alamıyor gibi. Yani herhangi bir şekilde Vice City San Andreas veya GTA 3 alamıyorsunuz. Biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. GTA 3, e, GTA 4'e, San e kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aynı şekilde devam. Ne zamanı gelirse bunları oynarız. Eee Trilogy yani remake oynarız. Şu an çünkü çok oynanacak durumda da değilmiş. Um, Gerçekten biraz sert eleştiriler getirdik. Sert eleştiriler getirmemizin sebeplerinden birisi. Bunları sevmemiz. Bu oyunları bayağı bekliyorduk, seviyorduk. Ee, onun dışında kendime de azıcık azıcık vakit ayırdım. Böyle kendi kafama göre oyunlar oynadım, denedim. Bazıları iyi çıktı, bazıları kötü. Um, bunlar da herhalde yayınlarda yavaş yavaş oynarız gibi. Bakalım. Daha çok, biraz daha Game Pass odaklı bir e, içeriğe yönelebiliriz Çünkü güzel bir şey yani. MPS'in kendisi. Hiç olmazsa böyle oyunları teker teker deneriz. Yavaş yavaş aradan çıkarız. Böyle bir şeyler. Um, yani evet. Buradayım. Bundan sonra buradayım. Ben bu sudan içmedim. Çıkıyorum ama Belki setup'ta böyle yine küçük küçük geliştirmeler şeyler olabilir. Ee, Podcast'te bir yandan devam edeceğiz. Podcast'ten yani teaserlarını hep buradan paylaşacağım. Bu yüzden yani bir ön e, tadım alabilir. Ön tadım ne abi? Tadımlık alabilirsiniz. Yani bir Önden tadabilirsiniz. Nasıl bir şey? Podcast neler oluyor? Havası nasıl? Biraz teknik, biraz geek Böyle düşünün. Yani biz üçümüz o ortamda nasıl takılıyorsak, muhabbet ediyorsak o podcast'te de öyle muhabbet ediyorsak. Ee, Kışlarından bir takım sesler gelirken sanırım ben de bu videoyu burada bitireceğim. Dediğim gibi ben buradayım. Bu kanalda devam. Böyle devam. Ee, küçük, küçük Başka der, projeler, girişimler, içerikler gelmeye devam edecek kanal ve dışında da e, yoğun bir dönemde olacağım ama yoğun dönün içinden birlikte çıkıyoruz öyle Yutman. E, sonraki defaya görüşmek üzere hayatta yüksek çözünürlükte mutlu ve huzurlu kalmanız dileğiyle Bay bay